Fındığın başkenti Kiraz'ın ana vatanı Giresun. 2020 yılının Ağustos ayının son haftaları. Büyük bir felaket. Televizyonların karşısındayız. Mutat yayınlar devam ediyor. Ama gecenin derleyen saatlerinde büyük bir sel felaketinin yaşandığını öğrendik. Ve sel felaketiyle birçok ev, iş yeri, şehirler, kasabalar ve köyler... Büyük bir felaket ve afetle karşı karşıyaydı. Ve gazeteci belgeselci olarak bu coğrafyayı yakından biliyorduk. Bizim de doğup büyük gençlik yıllarımızı geçirdiğimiz yerdi. Giresun'un eski evçisi Gelevarak ve Karadova Vadisi Sel felaketinde yaşananlar. İsterseniz hemen o döneme götürelim sizi ve yaşanan sel felaketinin boyutlarını birlikte izliyoruz. sel felaketi gördük yaşadık 16 insanımız kayboldu haritalar değişti sel felaketi çok büyük zarar verdi bölgeye biz sel felaketinden önce de o coğrafyayı biliyoruz İsterseniz hemen daha önce Giresun bölgesinde çektiğimiz belgeseller vardı o sel felaketinin yıkıp yok ettiği güzellikler birlikte izliyoruz yeşille mavinin harman olduğu bereketli toprakların adıdır Karadeniz Tarihi geçmişi, kültürel birikimi ve doğal güzellikleriyle insanı büyüleyen Karadeniz'in ilk akla gelen şehirlerinden birisi de Giresun'dur. felaketi yaşandı. Öncelikle vatandaşlar olarak suçluyuz. Bilinç sahibi olmamız gerekiyordu ve arazimizi, toprağımızı korumamız gerekiyordu. Yetkili ve yöneticiler bölgeye sahip çıkması gerekiyordu. Doğanın, güzelliklerin korunması gerekiyordu. Maalesef dere yataklarından kumlar ve çakıllar alındı. Dere yatakları normal devisinden çıkartıldı. Adeta bir, Oluk haline getirildi. 2500 metrede başlayan sel fırtınası her şeyi yıkıp yakarak gitti. Aslında o dere yatakları gayet güzel, selin gelip zaman zaman gücünü kırdığı yerlerdi. Ama kum ve çakıl uğruna, ram uğruna dere yataklarının tabiatı değişti. Dere yataklarının debisi değiştirildi ve yenil 30 metre debiler düşürüldü ve sel yıkıcı hale getirildi. Daha sonra mı? Her yere yollar açtık biz. Ve yol götürdük. Fındık bahçelerimizin başına yol götürdük. Yolları biz eski İpek yolu güzergahlarından açmamız gerekirken dere yataklarından açarak gittik. Tabii dere gibi, yağlı dere gibi önemli şehirler var. Doğan kent gibi. Bunlar hakikaten dere yatağındaydı. Ama dere yatakları değiştiği için suyun demisi değiştiği için yıkıcı hale geldi sel. Sonra devlet olarak oraların Geniş yapraklı bitki örtüsünü, ağaç türlerini kestik. İğne uçlu çam ağaçları dikildi. O suyu tutmadı. Yukarıdan aşağı gelen sert yağmur yıkıcı hale geldi. O yapraklar önceden yağmurun gücünü kırıyor, toprak suyu emiyordu. Ve helaller oldu. Su, yağmur suyu toprağa çekmediği için yıkıcı hale geldi. Soğuk Pınar'da doğa ve doğal güzellik deyince akla ilk Kızılkaya madeni gelir. Hakikaten doğal, güzel, soğuk pınara yakışan güzelliği var. Bu yakın yerde aslında böyle bir şey de yok. Siz de görüyorsunuz başlar, ayağları. Amerika'nın Arizona Vadisi'ni aratmayacak özellik ve güzelliklere sahip Kızılkaya madeni, Cenevizler döneminde işletilmiştir. Son olarak 1970'li yıllarda maden teknik arama tarafından kısa bir süre işletilen Kızılkaya Madeni'nde Soğukpınar'dan birçok kişi çalışarak geçimini sağlamıştır. Tarih boyunca Soğukpınar'ı önemli hale getiren ve merkez kılan Bakır'ın çıktığı Kızılkaya Madeni, muhteşem manzarasıyla görenleri büyüleyen, tam bir doğa harikasıdır. Buranın tamamen yıkılacağını bildirdiler. Halk da vatandaşımız da kesinle buna izin vermeme bir yönünde talebimiz var. Yasal süreçlerden halktan imzamızı topladık ve alakata verip biz de hakkımızsa, Burada kesinlikle açık küremeye izin vermeyeceğiz. Ki soğuk pınar'ın hiçbir haberi yok. Bizim de haberimiz yok. Şu anda bizde hiçbir evrak yoktur. Kesin bize bilgi verilmemiştir. Chat raporu yok. Yetkililerden bazı telefonlaşıyor. Şey Telefonla görüştük. Elimizde kesine izin olmaması lazım ya böyle bir ortama açık küremeye. Çevre köyler muhtarlarımız, heyetlerimiz hepsi söylüyor. Siz var ama şimdi soğuk pınar Hemen işte 5 kilometre kadar yok bile altımızda, merkez mahallemiz var. Onun yanında hemen Gostgöy'ü. Hemen buranın devamında Gostgöy mahallemiz var. Karşıda Çoloğumahallesi, tam bu madenin zarar verecek olduğu bir mahallemiz var. Zaten tarım alanı, buraya şuna belli. Alt tarafında arıcılar var. Burada soğuk pınarın %70'i de buradan su içiyor. Su kaynaklarımız da buradan çıkıyor bizim. Yani onun için bu soğuk bunlara büyük bir felaket gibi gözüküyor. Ama buna nasıl gözcüm olacak? Kesinlikle biz soğuk bunlar olarak burada açık yürüme izin vermeyeceğiz. Ben tüm yetkililerime, siyasetçilerimize ve de burada yani bunu hakikaten düşünen insanlara buradan çağrı yapma istiyorum. Böyle kesinlikle üstüne düşen görevleri doğrusunu yapacaklarına inanıyorum. Kala Kalaboylu Mahallesi arkamızda gören Kızıldere, Kızıldere'dir. Maden artıkları şu anda buraya atmaktadır. Bu derenin görüntüsü aslında şefak bir şekilde atması gerekirken şu anda simsiyah atmaktadır. Bütün maden artıkları bu dereden atmaktadır. Şu anda e, İl Genel Meclis üyelerimizle birlikte e, bu dönemin önündeyiz. Arkadaşlarımız konuya hakimdir. Ben sözü İl Genel Meclis Ömer Cebeci'ye bırakıyorum. Evet, e, İl Genel Meclis üyesi Ömer Cebeci ve İl Genel Meclisi grubuyla beraber Grup Başkan Vekilimiz Mehmet Dilmaz, e, Metin Boya, Türkiye Salmacık ve e, İlçe Başkanımız e, Eştef Kodur Bey'le ve Muhtarımızla bir aradayız. Geçen yılda bu madenle ilgili gündeme getirmiştik mecliste bu konuyu. Bulunduğumuz bölge Kızıldere bölgesindeyiz. Şu an Kızıldere derin konsülettağ anındaki dereye bırakılan madenin suyu, şu an dereye baktığımızda derenin suyunun berrak olması gerekiyor. Bu dere suyunun berrak olması gerekiyor. Derenin suyuna baktığımızda derenin suyu simsiyah. Simsiyah Kızılderen'in suyu şu an... Siyansya akıyor. Burada bir bir çevre katliamı yaşanmaktadır. Bu su şu an e, akarak denize gidiyor. Yani Karadeniz'e ulaşıyor. ESP'den Karadeniz'e dökülüyor. Bu su şu an. Suyun rengi simsiyah ve tüm yetkililerin buna bir el atmasını talep ediyoruz ve bunu da buradan e, sesleniyoruz. Bu çevre katliamı son bulmalı. Çünkü bu ağır metal hem bu ağır metal içinde civa var, bütün ağır metaller var ve bu aynı zamanda denize ulaşarak büyük bir çevre katliamıyla şu an karşı karşıyayız. Buna e, Giresun valiliğinin ve yetkililerinin el atmasını talep ediyoruz. Buradan tüm halkımıza da bu çevre katliamını duyuruyoruz. İsterseniz değerli izleyenlerimiz yine bir gidelim sel felaketiyle ilgili yaşananları yerinde araştıralım. Birlikte Giresun'da sel felaketi belgeseliyle karşınızdayız. yaşamıştı. Giresun'un Harşit Vadisi, Karadova Vadisi, Gelelara Vadisi, Yağlıdere Vadisi ve Aksu Vadisi. Devlet Giresun'un imdadına koştu. Sayın Cumhurbaşkanı talimat verdi. Birçok bakan Giresun bölgesine koştu ve günlerce Giresun bölgesinde araştırmalar yapıldı. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Giresun'a geldiler. Değerliye gittiler. ve düzenlendi. İnsanlar buraya geldi. İsterseniz Sayın Cumhurbaşkanının Giresun'da yaptığı geziler ve Giresun'da yaptığı konuşma birlikte izliyoruz. Getmice olsun. Sağ olun. Ol. Ol. Ol. Ol. Ol. Ol. Ol. Ol. Allah sabırlar versin. Allah Burada bu çalışmaları yerinde bizzat görmek suretiyle inşallah. Önümüzdeki yılın ortalarına kadar, bilemediğin sonuna kadar bütün çalışmalarımızı tamamı erdirelim istiyoruz. Bütün yollar, altyapı, üst yapı, konutlar ve bu konutlarla birlikte tabii ki esnafın sorununu çözelim diyoruz. Şimdi de zaten konuşmamda bazı müjdeleri de vereceğim ve hiç bekletmeden... Esnafımız yerlerine süratle inşallah kavuşsun istiyoruz. ve Bir taraftan da konutlar ama bir taraftan da yıkım yapılacak olan yerler var. Yıkacağız, mecburuz. Çünkü bu dere yatağında artık konut kalmamalı. Onlara rezerv alanında inşallah yapacağımız konutlarla süratle onları o rezerv alanında yapacağımız konutlara taşıyıp Orada çok daha huzurlu bir ortamı sağlayalım istiyoruz. Çünkü halkımızın başına gelecek olan dertler, belalar sonra bizim yüzümüzden gelmiş olur. Biz buna katlanamayız. Eğer devletsek bunu yapmamız lazım. Ve bu konuda tabii benim sevgili vatandaşım da bize yardımcı olacak. Biz de bunları süratle bitirip onları çok daha... Emniyetli, güvenli yerlere inşallah taşıyalım. 2020 yılının Ağustos ayının son haftası Giresun bölgesi büyük bir sel felaketiyle Türkiye gündemine geldi. 16 insanımız sel felaketine kapıldı. Birçok bölgede ulaşımlar kesildi ve biz Giresun'daki sel felaketini araştırıyoruz. İlim, kültür, tarih araştırmaları merkezi, vakfı, kütüphanesi ve arşivindeyiz. Değerli izleyenlerim hemen dönelim. İşte burada 150-200 civarında Giresun'la ilgili kitabımız ve yayınımız var. Aşkımız var. Onların içerisinde 3. Milli Fındık Şurası. 2004 yılında bu şura Giresun'da düzenlenmişti. Ve biz bu şuraya bir tebliğ sunmuştuk. Demiştik ki fındık bahçelerinin selin ve erozyonun önlenmesine katkısı. Evet bildirimiz burada, bu şurada. Ve biz bu bildiride fındık bahçelerinin Giresun'da o %80 eğimli olan bölgede Vatan toprağını tuttuğunu ve kesinlikle erozyonu önlediğini ifade etmiştik 2004 yılında. Geniş yapraklı orman ağaçlarının korunması gerektiğinden bahsetmiştik. Çünkü geniş yapraklı ağaçlar olması gerekiyordu. Maalesef yanlış yapıldı. O yine uçlu çam ağaçları dikildi. Ağaçlar tıraş edildi ve orman gerçekten tıraş edilmemeli. Ve ağaçlar mutlaka çürümeden ekonomiye kazandırılmalı. Ancak ağaçlar tıraş edilip oradaki doğal bitki yok edilmemeli. Çünkü yaban hayatını da yok ediyor. Ve yine uçtu ağaçlar o seli önlemedi. Yağmurun sert toprağa inmesini ve toprağın o yağmur suyunu emmesini engelledi ve felaketler yaşandı. 3. Milli Fındık Şurası'nda hem geniş yapraklı ağaçların hem de fındık ocaklarının ne kadar bölgeye Yilisun'a sel felaketinin göndermesine katkısı olduğunu burada ifade etmiştik. Sel felaketi, felaketler yaşanmamalı. Önlem alınmalı, tedbir alınmalı. Derler ya, tedbir, kuldan takdir Allah'tan. Evet önlem almalıyız. Ecdat asırlar önce önlem almıştı. Fındık, eğer o fındık... Bahçeleri, fındık ocakları o yüzde %70 eğimli bahçelerinde olmasaydı helallar daha büyük, felaket daha büyük olurdu. Felaketin boyutları çok daha büyük olurdu. O sel felaketini örneğin fındık bahçeleriydi. Vatan yahut fındık bölgeselimizde biz bunu ispat etmiştik. Çünkü o ocak kültürümüzde, medeniyetimizde kutsaldır. O fındık ocakları 15-20 santim kalınlığındaki o vatan toprağını Giresun toprağını tutmuş sele gitmesini önlemişti ve fındık gerçekten Türk tarihi için kutsaldı ve fındıkla ilgili birçok hikayeler anlatılıyordu. Biz vatan yolu fındık belgeseli çektik. Eğer Giresun bölgesinde heran sel felaketinin boyutları çok yıkıcı olmamışsa fındık bahçelerine borçluyuz bunu. Fındığın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 Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyor Şair. Peki vatanla fındığı nasıl eşleştirdiniz? Elbette Namık Kemal'in Vatan Yavuk Silistiresi'ndeki o hikayesinden, kitabından esinlenmiş olabiliriz. Ama fındık önemli. Dünyanın dört bir tarafını belgeselci ve gazeteci olarak gezmeye çalışıyorum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 Tarihçesini, sanatını, kültürünü, bizi biz yapan değer nedir? Fındık'ın geçmişini araştırmaya çalıştım. Hacı Emiroğlu Bayram Bey'in korunu Süleyman Bey, 1397 yılında Giresun'u fethetmişti. Ve görüyoruz ki bu bölgeler Fındık'la vatan haline geldi ve Fındık bu bölgelerin vatan olmasına vesile oldu. Kafkas cephesinde ordumuz Harşit savunmasında iki kış bir yaz kalmışlardı. 15,5 ay mücadele verilmişti ve...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 Tarihin canlı şahidi. Onlar tecrübe bilgi birikimine sahip dedeler, büyükler ve yaşlılar diye geçiştirdiğimiz insanlar. İşte öyle birisi. Kocaeli Kandıracı Beci'de Şükrü Coruh diye bir abiyi tanıdık. 91 yaşında kendisi ve 91 yaşında 1950'li yılların sonunda buraya gelmiş ama en önemlisi de e, 1944 yılında Giresun Alucura... Arduç köyünde sel felaketi yaşanır ve 13 kişi ölür. Bu sel felaketinin canlı şahididir. Ve kendisinden o günleri dinliyoruz efendim merhabalar bize bir anlatır mısınız o dönemleri? 13 kişi öldü. Aniden sel geldi köyü bastı. Nereden geldi sel? Kutbeli denilen yayladan. Kutbeli'nden öbür yüze yaldırı tarafına giden sel de götürdü adam o zamanlar 15 yaşında varırım ben öyleydi ben 14 yaşında evlendim hmm. 14-15 yaşında vardı nasıl oldu o sel felaket sizin ev gitti mi baban ne yaptı size gitmedi yalnız bizim evin altına dolmuş ahur altı babam para varmış evde parayı almaya koşmuş parayı almışlar ama analık falan anahtar kapıda asılıymış anahtarı göremezlermiş Şaşırtmış tamam. da on üç kişi evet. oldu. 13. Kaç evden gitti? Üç evden. Üç evden on üç kişi gitti o zaman. Evet. evet Ardıç köyünden. Evet. Peki o cesetler, cenazeler bulundu mu? Nasıl oldu? O bulunmadı ya. Benim bildiğim dört tane bulundu. Onların birisi yediysek sel, odun tutallarımız selden. Bakmışlar bir çocuk var. Çocuk da on yaşında var. Almışlar, rüyatmışlar. Onun anası da o köye inmeden bir kavağın çatında kalmış. Onları köye getirdiler. Hmm. Sel felaketi kötü değil mi? böyle? Sen gidiyor musun Arduç köyüne? Ben 30 defa gittim 80'den bu yanına. Hem o Dereli'den gidelim çoğun. Kümbet diye bir yale var. O, ha, kümbet'e gidersin. O Dereli'de büyük sel felaketi oldu. Ne, ne dersin bugün yaşanan o Giresun'daki Tabii sel felaketine? Bence orada ne? Kaçan kurtulur. buraya yine sel olur. Ta o yamaç ya. Kaç kaya ya. Bir de selden kaçtık. Bir de geçim zor orada. Yani. Kar da çok. 3 metre kadar yağdı o zaman olur. Kaç aile Sen geldiniz o zaman buraya? 20. 20, 20 aile? Kimisi geri gitti. Niye? Gelmedi. Her Sen burada kaldın değil mi? Hayır. Çalıştın. Hayır. Odunlar kestin. Sattın. Hayır. Nasıl geçti burada hayat? 91 yaşına hayat ben iyi geçti. Her işi yaptım burada. Biz de Şükrü abiyle hem Giresun Alıcıra Arduç köyündeki 1944 yılında yaşanan 13 kişiye mezar olan sel felaketini hem bugünkü Giresun'daki sel felaketini konuştuk. Çok teşekkür ediyorum Şükrü abi. Şey programının önemli bir amacı, önemli bir hedefi de bu. Giresun özelinde Doğu Karadeniz ve Anadolu coğrafyasında yaşanan felaketler. Dikkat çekmeye çalıştık bu belgeselle. Görüntüler hazırladık. Keşke birçok kurum ve kuruluş bu noktada çalışma yapsa. Biz Giresuna, Anadolu'ya, tarihimize, kültürümüze, vefa borcumuzu ödediğimize inanıyor. Bir başka devralen programında buluşmak üzere Allah'a ısmarladık derken yine sizi Ağustos 2020'nin son günlerinde yaşanan ve 16 insanımıza mezar olan Giresun'daki sel felaketi belgeselleriyle baş başa bırakıyoruz. arkadaşlar burası da şu anda Şamkete otobanın yanında, Osko Şükrü'nün ev yanındaeyiz. Osko'da evinde herhangi bir aslar yok sadece kapları tum, odun, çakıl gibi şeylerle beraber kaplanmış. Köprü şu anda yani kullanılamaz hale gelmiş vaziyette çünkü köprünün oklarını Taşlar kırmış, büyük taşlar gelmiş, kırmış. O şu anda. Hala Hala şu anda su büyük bir ölçüde var derede. Caminin şu anda sadece minaresi kalmış günahın.